Hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sizlerle öyle haber. Şimdi hemen gördünüz mü? Normalde e, Boyunda Nasıl Yani Bir Şimdi ilk baş olarak Türkiye'den başlamak istiyorum. Yani. Neyse başlayalım. Şöyle git İlerledikçe Oyunda falan ilerledikçe yani kaç tane daha fazla video geldiğinde En sonunda şey yapacağım Başka ülkelere de gireceğim Mesela atıyorum Yunanistan Ya Ve şimdi Tam olarak Ülkelerle Yani aşırı fazla Gidemiyorum bazen Çok bazen Tarihli aram yok demiyim Tarihli aram var ama Aşırı değilim evet. Neyse şimdi ben direk Retim evet, gelirdim Hoşuna. Neyse Biraz birkaç tır atlayalım şöyle Tura atladıkça şöyle e, 20. tura falan gelsin Ben direkt başlangıç olarak B'ye salacağım. Buradan C'ye falan gideceğim. Gibi. Bence şu an burayı ama yine bayağı bir kes. Şuralarda bir ülke aşırı fazla şey oluşamıyorum ben bak çürü çürü çürü harbiden sal ya, ya oraya başladık bayağı doldu Ulan baya gidiyor 5 tane Şu anlık Türkiyemiz bu halde. Neyde evet, ekonomik gelinimiz aşırı iyi. İnsana saldırırsın. So I don't think Ben şey düştüleyim. Asıl şu an <gülüyor> Abi ne yapıcım? Her birisi de sağlıksak. Onunla ağzını Çek. Ağzını Bir bak ah, öyle tamam, çimler alır. Lan yine çıktım. Ya. Nasıl kastı? Giremiyoruz mu? Tamam başlıyor Ben sadece şu kısmı aldım. İşte, ben çalıştım bir aman tat tat tat tat tat tat. İnşallah Türkiye'miz böyle bir yer oldu Türkiye şu an Çok güzel oldu Şu kısmı saldırıcam Ya yine lanaka ya ya bak bir de israel ya dağıldıkça da dağılıyor ya Ya yine O Azerbaycan yardım 4 tane yardım Eh, Ya oğlum sessiz konuşuyorum o yüzden sesim gitmiyormuş bir önceki videoda bayağı. öyle hepsini yarım yarım hasta gitmez alıyor ama ah tamam. ne baya dağıldı. Ya hayır. hayır çok hayır çok hayır çok Böyle deu para eu largar O oh. oh. Lan daha devam ediyor Aa. Yok lan geri gel geri gel Birim yok mu diyo hayır Daha fazla gidemiyor. Yoyla Thank you. şirevi Oy İyi ya. İyi ya. Gidiyor. Teşkeş istiyorum. Tamam. Sadece. Sadece. Sadece. Sadece, şu. Sadece. Sadece şu. Tamam. Kabul. Lazım. Aslında aldım. Bir an bir şu an. Al Cem Şu an aşırı gidiyoruz. Teki. Ah lan. Türkiye aşırı yollu Bugünlük bu kadar olsun Aşırı yoruldum Yarın devam ederiz de i̇şte oradan e, Gürcistan'a Rusya'ya sonu bırakırız Kazakistan falan filan Çin Ne bileyim, başka aklıma ülke gelmiyor Şuradan ama şey nasıl anlatayım Bu kısımlara doğru gitmeyi düşünüyorum Buralarda bayağı güçlü ülkeler var o yüzden hatta şey tarafına gideyim ben. Afrika tarafına gideyim. Şöyle... Şuralara gitsem... Yani... Fas neredeydi? Bak, şu Fas'ın olduğu yeri çok beğeniyorum. Cezayir... Alabilirim belki. Bir sonraki bölümde büyük ben şuradan... E, Suudi Arabistan'a geçeriz. Irak'ı bitiririz. Oradan da Pakistan falan filan... Ne lan? Hindistan. Biliyorum şimdi. büyük ihtimalle bir sonraki bölüm Pakistan veya Afganistan'ın belki? Iğrığı baya sonlara bırakmayı düşünüyorum. Hatta bilmiyorum şimdi tam olarak bir şey Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.